Dessif sanatının gelişi 8. yüzyılda Orta Asya'da Uygur Türkleri tarafından 763 yılında başlayarak. Tabii Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar geliyor. Fatih Sultan Mehmet sarayda bir nakashane açıyor. Nakashaneyi açtıktan sonra Dessif Osmanlı'da yaygın hale geliyor. Ondan sonrası 20. yüzyıl dönemlerine kadar varıyor. Ve bizim şu an Cumhuriyetimizde bir ilim dalı olarak üniversitelerimizde dersleri veriliyor. Ben de burada aynı şekilde tesibin icraatını yapıyorum. İşte 8 yıllık medrese eğitimi aldım. Hı hı. Medrese eğitiminden sonra 14 yıl bu sanatı icra ediyorum. Burada özel ders veriyoruz. Buyur, burada ver. özel ders veriyorum öğrencilere. Öğrenci üç dönem sonra, yani üç yıl sonra eğer kendinde bir başarı kaydedilirse ona başlık tesibi verilir. Ve o başlık tesibi kendi tasarlayarak yapacak. Başlık tesibi ile Şerif'in başı anlamına geliyor. Yani bütün e, ayet ve sure başları başıdır. Ondan sonrası eğer bu başlığı yapamayan öğrenci varsa bu başlık tesibi, e, icraatından sonra hocasına sunum yapar hocasına sunum yaptıktan sonra eğer düzgün bir çalışma ise kabullenir değilse kabullenemez çünkü gerçekten teslimin başı odur Hira Şerif'in başı şu evet